Every single day. Bir geliş yapan ne ne bileyim yani altı topa ne üstü şişane gibi ne bileyim yani ben bu şekildeyim arkadaşlar yani. Sabıkusum sabık konuşma lütfen. Doğrudur. Doğrudur Gül Oğul. Ayşe. <gülüyor> lütfen. Anneciğim aşkım çiçeğim öleceğim şaşır mısın? Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz be Bisikolar. Ta yüzümü yık bile yıkamadım ya. Tabii ki da yüzümü yıkacağım. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Bugün 13 Nisan Salı saat 11.4 e geçiyor. Ve ben bu videoyu yapmayı 2-3 gün önceden düşündüm ama bugün de kısmetmiş, bugüne de bugüne şeymiş. Bugünkü videomuzun konusu zaten gördüğünüz gibi başlıkta da neden peşkeyi eldede yattım? Peşkeyi eldede neden yattım? Neden kafayı yedim? <gülüyor> çok mu komik? Şey, Ay, şey şimdi arkadaşlar ya. Mi? Gülünür mü? Gülünmez gülün. şey mi? Gülünmez mi? Ama şu anda çok sağlıklıyım. Biracımı da kullanıyorum. Yarın da doktora randevum var. Bu yüzden kendimi çok iyi hissettiğim için artık eskideki şeyleri grup geçiyorum. Grup geçmeyeyim mi? Ağladı, benim, ağladığın zaman da çok oldu. Annem benim ben bıktım iç sesim, dış sesim. 20 sesi. senedir bıktım. 20 senedir bıktım. Neden? Senin problemlerinden. Tamam. Çünkü annem benim iç sesim yani dış sesim. Yani siz onu artık plandan duyacaksınız arkadaşlar. <gülüyor> bir tane Instagram'da bir tane soru şeyi bıraktım. Hani psikiyatri hakkında neleri merak ediyorsun sorun falan dedim. Ama daha kimse bir şey sormamış. Bir dakika bakıyorum. yeni soranlar var mı diye bakacağım. Neden yattın hastaların adı neydi demiş bir kişi. İlk sorumuz bu. Ben ya böyle çok fana... Bana anksiyete bozukluğu, anksiyete kaygı bozukluğu teşhisi konuldu. Anksiyete kaygı yani. Çok fena böyle kaygılanıyordum işte. Beni satacaklar, beni alacaklar, götürecekler. Bana kötülük yapacaklar. Beni çok fena dövecekler, edecekler, çok fena olacağım, beni çok fena yapacaklar falan ne kaygılanıyordum yani bu yüzden yaptım yani hastalığımı teşhiste kaygı bozukluğuydu e mesela ilk böyle hastaneye gitmek istememiştim hani bir satacaklarını böyle kötülüğü, kötü bir şey yapacaklarını falan düşünmüştüm kuzenim ambulans çığılmıştı ve ambulansla beni götürmüşlerdi hastanede kaçmaya falan çalışmıştım mesela o zamanlar ım, ya mesela o zamanlar benim babam ve küçükken benim babam vefat etti, anneannem de yeni vefat etmişti. Sonra annem de icra ile alakalı bir sorunlar falan olmuştu. Yani eve icra falan gelecek gibiydi. O yüzden benim de tek malım vardı, bir tane bilgisayarım ve radyo vardı o zamanlar. Onlar olduğu için onları falan birbirine çarpmışım yani öyle söylüyorlar, ben de biraz hatırlıyorum yani alırlar götürürler bütün eşya alırlar falan diye yani tabi bunlarda başka bir olaylar böyle yaşadığınız kötü olaylar falan tetikliyor. ondan sonra siz psikolojik bunalıma veya psikolojiniz bozuluyor arkadaşlar hatırladığım kadarıyla böyle eve gitmek istiyordum hep yani beni kötü bir şey yapacaklarını falan düşünürüm çünkü bu şekilde hatta bakalım biraz google'dan aksiyete nedir diye nedir diye Anksiyete bir diğer adıyla kaygı bozukluğu. Psikolojik bir rahatsızlıktır. Günlük hayatımızda arası da anksiyete yaşamak olağındır. Çünkü zaman içerisinde karşı karşıya kaldığımız olaylardan ötürü bir ya da gelecek ile ilgili maddi manevi anlamda kaygılar duyabiliriz. Günlük yaşamda kaygı duymak her ne kadar normal olsa da duyduğunda bir aşırılık mevcutsa o zaman tabii bir hastalıkla söz edebiliriz anksiyete bozukluğu olan kişilerde yoğun sürekli devam eden bir endişe hali ve günlük hayatta rastlanılan durumlarda karşı korku vardır. Bu şekilde arkadaşlar bu şekilde devam ediyor ve ben de icra gelecek gibi de annem de vefat etmişti. Bu yüzden ben de kaygı bozukluğu başladı ama icra gelmedi. Çok şükür hepsini hallettik. Hepsinin üstesinden geldik. Sadece korkmuştum yani. O yüzden psikiyatri bir tanesi başladı benim. İlk bu rahatsızlığın başladığı zaman ben hastanede yattım çok, çok zor bir şekilde oldu ama yani hastaneye yatırdılar beni Çünkü ben kaçıyordum ha ya, de yanından gidiyorum işte zorla Dolmuşa binler falan deri taşların götüreceklerdi mesela beni Binmiyordum Şurada zorla ambulans falan çarırdı Ambulansla götürdüler beni hastaneye Bu şekilde yattım hastanede İlk yattığım zaman 3 günde yakın falan tecrüte atıldım Tecrüte attılar beni 3 gün Tecrüte biliyorsunuzdur zaten Kapalı bir yaş böyle kapalı kap karanlık bir tane kamera var seni izliyorlar oradan. Şuradayım arkadaşlar. Zorla hatırladığım kadarıyla Bunu çok iyi hatırlıyorum hatta ilacı içmem için burnumu kapatmışlardı Ben de ağzımı açmamıştım ama Ağzımı da açmamıştım yani Çünkü bana bir kötülük yapacaklarını Bir şey yapacaklarını düşünmüştüm Çok fena kaygı içerisindeydim arkadaşlar Burnumu kapatmışlardı yani Ağzımı açayım ilacı açayım ben Ağzımı da açmadım yani boğulacak gibi oldum Ya boğulacak gibi olmadım yani Fazla bir süre kapatmadılar Ama ben gene de ilacı içmek istemedim Beni bayıltıp böyle veya çok halsiz yapıp bir şey yapacaklarını düşünüyordum çünkü. Sanki beni bayılacaklar. Bana kötü bir şey yapacaklar gibi hissediyordum. Abi işte burnumu kapattılar. Ağzından ilaç yani hap vermeye çalıştılar. Şu falan hani. Sonra zorla iğne yaptılar beni tutup. Stajyer birisi vardı. Bir oğlan biraz tatlıydı. Ama bana iğne yapacaktı. Ama ben yerimde durmuyordum Bir çok hareketlendim. Böyle istemiyorum falan diye bağırıyordum. Sonra ona doktor yapmıştım. bana hiç acımamıştı yani o boşuna endişelenmiş. hiç acısını falan hissetmedim ama ne oldum ne arak geldi o iğne hiç hatırlamadım ama yani hiç acımadı ama ben boşuna endişelendim niye o kadar böldüm şu anda düşünüyorum hiç anlam veremiyorum yani arkadaşlar şöyle arkadaşlar pardon o iğneyi yapana doktor demişim hemşire yaptı çünkü bayandı aslında erkek hemşire de oluyor Stajyen bir erkek hemşire vardı işte. O yapacaktı ama ben çok hareketlendiğim için o yapamamıştı. O yüzden bayan bir hemşire vardı orada böyle profesyonel olarak o yapmıştı. Sonra arkadaşlar hatırladığım kadarıyla <gülüyor> bunu da söyleyin. Ben o zamanlar çok fena böyle filmler falan izliyordum, yani dolu olan üstü güçlerin oldu, dua üstü güçlerin olduğu filmler izliyordum ve üç gün tezide yattığım süre boyunca duvarların içinden geçebileceğimi falan düşünmüştüm. Yani siz falan bağlamıştım. Hatta demin yayını açtım TikTok'ta sonra nasıl anladın hani dua içinden geçemeyeceğini diye sordu birisi. de se ilaçların etkisi de falan bir de geçemeyince anladım zamanla hep yumruk falan atıyordum tecritteyken duvarlara elleri falan şuralar böyle kıp kıpmızıydı yara olmuştu sanki yumruk atınca böyle duvarın içinden geçebilecekmişim gibi falan hissediyordum ya gerçekten şu psikolojik sizlikler çok kötü bir şey Allah kimseyi aklıyla psikolojisiyle veya böyle hastalıklarla sınamasın cidden işte duvarın içinden geçebileceğim falan düşünüyordum <gülüyor> <gülüyor> rezalet ya rezalet Sonra ya bu aksiyeteden dolayı ve sizofren şizofren tesis konmadı bana Ama anksiyete kaygıyla alakalı bir şey galiba yan etkisi olarak da öyle bir yani hareketler yaptım Duvarın içinden geçebileceği falan düşündüm yani Sonra mesela kapı vardı devlet um, hastanede bir tane kapı vardı Oradan kaçmaya çalışıyordum. Böyle oradaki kablo falan kopartmıştım. Onu da Sonra etrafımdaki insanlara beni kurtarın der gibi bakıyordum. Çünkü kaygı bozuklu vardı. Beni kurtarın ben bana kötülük yapacaklar der gibi bakıyordum. Böyle bana beni yardım edin der gibi falan bakıyordum arkadaşlar. <gülüyor> Videom bu kadardı. Umarım güzel bir video olmuştur. Allah her şeyi... Hastalıklar ve psikolojik rahatsızlıklarla sınamazsın. Bu arada Ramazan bayramınız mübarek olsun. Allah tuttuğunuz oluşları kabul etsin. Bay bay.